Belli sayfalar arası kayıt olmamış. O yüzden tekrardan kayıt yapıyoruz. Şimdi yeniden okuyacağız. Naklin ve aklın dinin gerekliliğine şehadeti. Başlıklı kısımdan devam ediyoruz. Din iki yolla bilinir. Nakil ve akıl. Çünkü insanların üzerinde birleşmesi gereken bir din ve sığınmaları gereken bir temel var olmalıdır. Dinin gerekliliğinin nakil yoluyla bilinmesine gelince bunu şöyle izah edebiliriz. Hiç kimse dayandığı ve başkalarını çağırdığı bir dini görüş benimsemeksizin var olamaz. Eşyanın varlığını ve hakikatini kabul eden akla selim kimselere ilaveten septik ve agnostikler dahi bunda hemfikirdir. Yöneticiler işlerini dini görüş temelinde Yürütmüş ve tebaaları arasındaki birlik ve dayanışmayı dini inanç temelinde tesis etmiştir. Peygamberlik ve hikmet, bilgelik iddiasında bulunanlar, çeşitli sanatları icra eden kimseler de böyle yapmıştır. Yardım ve kurtuluşu Allah'tan dileriz. Dinin lüzumuna ilişkin akli istidlale gelince o da şu şekildedir. Bu alemin sırf yok olmak için var olması hikmete, amaçlılığa aykırıdır. Akıl sahibi bir varlığın fiiliyle hikmet yolundan ayrılması ise ondan sudur edecek bir kötülüktür. Şu halde aklın kendisinin bir cüzünü oluşturduğu alemin hikmet dışı ve abes e, amaçsızlık üzere kurulması mümkün değildir. Bunu ortaya koyduğumuza göre alem ve onun bir cüzü olan insan toplumu yok olmak için değil, varlığının devam ettirmesi için yaratılmıştır. Dinin lüzumu, hikmet ve insan toplumunun varlığını devam ettirmesi üçlüsü arasında ilişkiye gelince bunu da şöyle açıklayabiliriz. Alem asıl itibarıyla farklı tabiatlar ve züt yönler temelinde yaratılmış. Özellikle de birleşmesi gerekeni birleştiren ve ayrılması gerekeni ayıran akıl yönünden amaçlanmış varlık olarak insan ki filozoflar ona küçük alem adını verir. Böyle çok kutuplu yaratılmıştır. Nitekim insanın farklı arzuları ve apayrı tabiatları vardır. İnsanda karşı durulamayan arzular terkip edilmiş ve birleştirilmiştir. İnsanlar yaratılışlarıyla baş başa bırakılacak olsalar faydaların, üstünlüğün, şerefin, yöneticiliğin ve siyasi gücün hep kendilerinin olmasını ister, isterler. Bu da karşılıklı nefret ve savaşa sürükler. Bu ise sonuçta insan ırkının yok olması ve bozulması demektir. Ne var ki alemin var olması bu yokluk için olsaydı alemin varoluşundaki hikmet amaçlılık ortadan kalkardı. İkinci olarak insan ve bütün hayvanlar ancak gıdalarla ve bedenlerini belirli bir süre ayakta tutacak şeylere bağlı olarak yaşayacak şekilde yaratılmıştır. Buna göre insanlar sırf yok olmak için yaratılmış olsalardı yaşamlarının kendilerine bağlı olduğu şeylerin yaratılmasına gerek olmazdı. Bu gerçek yani insanın sırf yok olmak için yaratılmadığı gerçeği, Ortaya konulduğuna göre insanlar arasında birlik ve beraberliği tesis edecek ve yok oluşa götüren ayrılık ve anlaşmazlığa düşmekten onları alıkoyacak bir temelin olması gerekir. O halde insanları kendi başlarına bulamayacakları bir gaye için birleştirecek bir temel aramak gereklidir. Gördüğümüz bütün varlıkların bir muhtaçlık ve zorunluluk içinde olduğunu bildiğimize göre bu konuda öne sürülecek en doğru düşünce şu olmalıdır. Bütün varlıkların halini ve neye bağlı olarak var olduklarını bilen bir yöneticileri vardır. O, onları çeşitli şeylere muhtaç olarak yaratmıştır. Onları bilgisizlikleri ve karşı durulamayan arzularıyla baş başa bırakmaz. İnsanlar hayatlarını sürdürmeye yarayacak şeylerin bilgisine muhtaç iken, onlar bu şeyleri gösterecek ve bu şeyleri öğretecek kimseden onları yoksun bırakmaz. Bu yöneticinin yani yaratıcının Allah'ın insanların bu kişinin başkanlığını hak ettiği ve kendilerinin işlerinde ona muhtaç oldukları gibi özelliklerini bilmelerini sağlayacak delillerde ikame etmesi gerekir. O halde şimdiye kadar ki bu bahis kendisinin sözü yani akli araştırma sonucu haklı hakkı Bulan kimsenin sözü, alemin e, durumunu bilmenin yani Allah'ın kendisini insanlar için sığınak ve dayanak yaptığı kimsenin yani Hazreti Peygamber'in sözüne varıp dayandığı kimsenin yani akli araştırma sonucu hakkı bulan kimsenin doğruluğuna dair bir açıklama sunar. E, burada aslında daha sonraki dönemlerde e, İbni Sina'nın da ifade ettiği bir delili sunuyor İmam Maturidi. E, Maturidi'ye göre... Eğer bir yönetici var olmazsa, burada bahsettiği şey oydu, bir yönetici var olmazsa insan nefsinin arzularına yönelir ve alemde bir çatışma çıkar. Alemdeki çatışma da alemin yok olmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla alemdeki sürekliliği insanları, varlıkların varlığını devam ettirebilmesi için, Onların, insanların üzerinde bir otoriteye bağlı olmaları gerektiğini ifade ediyor. Burada Hz. Peygamber'in yani nübüvvetin gerekliliği gibi noktalara da vurgu yaptı. Daha sonra geçersiz bilgi araçlarına sayacak maturidi. Mukaddime kısmında bunlara değiniyor. Geçersiz bilgi araçları. Ebu Mansur Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir faydalı, doğru ve güzel şeyleri zıtlarından ayırt etmeye yarayan araçlar konusunda ihtilaf edilmiştir. Bunları sayacak şimdi. A- Kalbe doğma. Bazı kimseler güzel olduğu, kalbe doğan şeylerin öylece benimsenmesi gerektiğini söylemiştir. B- ilham. Bazıları da insanın bilgiye ulaşma aracını tam manasıyla bilemeyeceğini ama yine de kendisine ilham edilen şeyi benimsemesi gerektiğini çünkü ilhamın kaynağının alemi yaratan varlık olduğunu söylemiştir. Şey şöyle demiştir, kalbe dolma ve ilham bilgi aracı olmaktan uzaktır. Çünkü dinler arasındaki zıtlık ve çelişki yönleri apaçık olmakla beraber her din kendisinin doğru olduğunu söyler. Doğru bilgi aracının böyle bir şey yapması mümkün değildir. Çünkü bu takdirde yanlış doğrunun suretine bürünmüş olur. Dolayısıyla yanlışı bu kadar açık olan birine güvenmek imkansızdır. Ayrıca bu kimse hasmı nezdindeki zikrettiğim şey aracılığıyla yani ilhamla bir görüşe doğru görüş olarak inanmakta, yine ilhamın e, ilhama dayanarak hasmının yanlış olduğunu söylemektedir. Bu iki kişiden hiçbirinin görüşünü ortaya koyarken öbüründen farklı bir delili yoktur. O ilham delili ise toplumları yok oluşa sürükleyen ayrılık ve zıtlaşmayı bertaraf edemeyen türden bir şeydir. C, kura çekmek. Buna bağlı olarak aklın aciz kaldığı meselelerde Kur'an'ın verdiği bilgi de geçersiz olur ve zorunluluğu rızayı hakim üstün kılamaz. Çünkü kura farklı şeylerde, farklı şekillerde çıkmaktadır. Kurada tutarlılık yoktur. D- fizyonomi, fizyonomistin durumu da böyledir. Dolayısıyla kura ve fizyonomide doğru bilginin araçları olamaz. Kuvvet ancak Allah'tan gelir. İman Maturidi'nin buradaki yöntemi e, öncelikle geçersiz bilgi araçlarını saydı. Bunlar neydi? Kalbe doğma, ilham, kura çekmek ve fizyonomiydi. Yani demek istiyor ki bu bilgi araçlarıyla bana herhangi bir bilgi getirmeyin. Çünkü bunlar geçersiz bilgi araçlarıdır. Bizim kabul ettiğimiz bilgi araçları değildir. Şimdi sonraki sayfada ise artık geçerli bilgi araçları nelerdir? Bunlara geçiyor. Şeyh Ebu Mansur şöyle demiştir. Şu halde eşyanın hakikatlerine ilişkin bilgiyi ulaştıran geçerli araçlar üç tanedir. Duyu algısı, haber ve düşünme. Duyu algısı, e, duyu algısı duyuların elde ettiği bilgidir. Duyu algısı bilgisizlik türünden zıttı olmayan bir bilgi içeren temeldir. Dolayısıyla duyu algısının bilgisizlik türünden zıttı olduğu iddiasında bulunan yani duygu bilgisine, duyu bilgisine, sahip olmadığını iddia eden kimse, inatçılık sebebiyle bu bilgiyi inkar eden kimsedir. Akılsız e, hayvanların tabiatı dahi bu mertebede olmak istemez. Çünkü akılsız hayvanlar dahi kendilerinin hayatta kalmalarına ve yok olmalarına vesile olan şeyleri, yine haz ve acı veren şeyleri bilirler. Oysa duya algısını inkar eden kimse bunları da inkar etmektedir. Böyle bir tutum sergileyen biriyle hiç tartışmaya girilmeyeceği hususunda görüş birliğine varılmıştır. Çünkü bu kişi inkar ettiği, inkar ettiğini ve kendi varlığını kabul etmez. Oysa tartışma bir şeyin mahiyeti ve varlığı hakkında yapılır. Ne var ki o bu ikisini inkar etmekte, inkar ettiğini de inkar etmektedir. Ancak onunla şu şekilde eğlenilebilir ve ona şöyle söylenilebilir. İnkar ettiğini biliyor musun? Eğer hayır derse inkarı geçersiz hale gelir. Evet derse inkar ettiğini kabul etmiş olur. Böylece bu inkar etmesiyle inkarını inkar etmiş olur. Ona karşı sergilenecek bir tavırda inatçılığından vazgeçirmek için organlarını kesmek türünden şiddetli bir acıya maruz bırakmaktır. Çünkü onun duyu algısını, e, duyu algısını bildiğini biliyoruz. Zira... Duyalgısı zorunlu bir bilgidir. Ancak o inatçılığı sebebiyle duyalgısına sahip olmadığını söylemektedir. Bu gibilerin müstehhakı, söylediğim muameleye maruz bırakılarak canlarından bezdirmelere bezdirilmelere ve kendilerinin tavrı olan inatçılıkla mukabele edilmeleri, böylece bu sahte tavırlarından vazgeçirilmeleri vazgeçirilmeleridir. Kuvvet ancak Allah'tan gelir. Şimdi burada Maturidi'nin ifade ettiği duyargısını inkar edenler var ee, ve bu duy algısını inkar edenlere karşı tutunulacak tavırları ifade ediyor. Aslında temelde söylediği şey bunlarla tartışmaya girmenin gereksiz olduğu. Burada işte onları acıya maruz bırakmak vesaire gibi şeyler daha mecazi durumlar. Çünkü işte eline vurduğunda bir kişinin bu duy algısını kabul etmeyen bir kişinin acıyı hisseder. Ve ah derse aslında duy algısını kabul ettiğini ifade etmiş olur diye. Diğer bilgi aracı haber. Şey şöyle demiştir, haberler iki türdür. İkisini de inkar eden, yukarıda duyuyu inkar eden kimseler kategorisine dahil olur. Çünkü bu kimse inkar ettiğini inkar etmektedir. Zira inkarı da bir haberdir. Böylece o inkar ederken dahi inkar ettiğini inkar etmektedir. Haberin bilgi kaynağı olduğunun inkar edilmesi halinde şöyle kayıplar meydana gelir. 1- kişinin nesebini, ismini, mahiyetini, cevherini ve hiçbir şeyin ismini bilemez. Çünkü bizim, e, biz ismimizi ne yapıyoruz? Doğumumuzdan sonra anne ve babamızın bize bildirmesiyle, yani haber yoluyla biliyoruz. Aynı şekilde eşyanın ismini nasıl biliyoruz? Konuşma evresinde, bir bebeğin konuşma evresinde annesi bir eşyanın masa, masanın, e, mesela masanın nasıl masa olduğunu öğreterek, yani yine haber yoluyla bunları biliyoruz. Bunları bilemez diye ifade ediyor Maturidi. İki, haberi inkar eden kimse e, duyusal şeyleri de bilemez ve gördüğü şeye dair kendisine bir şey sorulsa gördüğü şeyi haber edemez. Yani bir e, denize bakıyor diyelim, e, orada bir gemi gördü, burada gemi, gemi var diyemez. Çünkü gördüğünü kabul etmiyor ve e, bunu ifade ettiği şeyi de kabul etmiyor. Üç, yanında olup e, bitmeyen şeylere dair kendisine ulaşan şeylerin bilgisine ulaşamaz. Dört, yaşamı için gerekli maddeleri ve yiyecekleri bilemez. Çünkü bütün bunlar kendisine haberle ulaşır. Biz bir şeyin zehirli olduğunu veya zehirli olmadığını nasıl biliyoruz? Yine haber yoluyla biliyoruz. Veya bir yiyeceğin yiyilip ye yenilemeyeceğini nasıl biliyoruz? Haber yoluyla biliyoruz. Atalarımızın bize bildirmesi yoluyla e, biliyoruz. Beş, haber bilgisini inkar etmek. Allah'ın insana verdiği en büyük nimeti, inkarını içerir. İnsanın övülme ve akılsız hayvanlardan üstün tutulma temelini oluşturan konuşma ve söyleneni anlama nimetini inkar etmeye varır. Dolayısıyla bundan daha ileri bir inatçılık örneği düşünülemez. Ebu Mansur şöyle demiştir. Bu iki tür haberle Aklın kendi başına bilemeyeceği iyi ve kötü şeylerin bilgisine ulaşmanın yolu konuşmayla dilleri kullanmak ve dillere kulak verip dinlemektir. Yani haberle bilgiye ulaşmak, konuşmak ve dinlemekle olur. Burada da yeni duyu organlarına bir bağlılık söz konusu haber bilgisinde de. Haber bilgisini eden kimseyle tartış da izlenecek yok. Her ne kadar bu tartışma akıllıca bir iş olmasa da bu kimsenin de alaya alınmasıdır. Dolayısıyla muhatap haberi inkar ettiğinde ne diyorsun dersin? Aynı şeyi söylerse bil ki aynı şeyi söylediği anda senin haberini yani haberi tekrar etmesi talebini kabul etmiş olur. Aynı sözü tekrar et, etmezse e, kötülüğünün hakkından gelmiş, Allah'a hamd etmiş ve haline gülüp geçmiş olursun. Benzer bir tavrı duyalgısını inkar edene karşı da benimseyebilirsin. Ona ne diyorsun dersin? Önceki sözünü tekrar ederse duyalgısını algısını bildiği ama inatçılık e, sebebiyle bilmezden geldiğini anlamış olursun. Yani sözü tekrar etmezse kötülüğünün hakkından gelmiş ve sana ilham ettiği şey sebebiyle allah Teala'ya şükretmiş olursun. Ya da haberi inkar edeni bir güzel döver, canını acıtırsın. Bu sırada o oflayıp puflamaz, puflayamaz veya sana kınamayla karşılık veremez. Çünkü bunu yapabilmesi için ilk önce senin fiilini isimlendirmesi gerekir. Bu da ancak haberle bilinir. Oysa o haberi inkar etmiştir. Kuvvet ancak Allah'tan gelir. Şimdi haberi kabul etmek aklın zorunlu gördüğü bir şey ise peygamberin haberini de kabul etmek gerekir. Zira doğruluklarını kanıtlayan mucizelere sahip bulunmaları sebebiyle peygamberin getirdiği haberden daha apaçık e, doğru haber yoktur. Yine çünkü yukarıda zikrettiğimiz kalbin kabule e, yanaşacağı ve inkarcısının aklını Aklın bir zorunluluğu olarak inatçı e, konumunu düşeceği bilgilerden hiçbiri peygamberlerin Allah'ın salatı üzerine olsun getirdiği haberlerden daha apaçık doğru değildir. Dolayısıyla peygamberlerin haberlerini inkar eden kimseler inatçılık ve büyüklenme sebebiyle hakkı inkar etme suçlamasına daha layık olur. Şimdi öncelikle e, kelamcılar haberden bahsederken sadece hadis olan mütevatir haberi, e, Hazreti Peygamber'den nakledilen hadisleri kastetmezler. Öncelikle geniş olarak düşünürler bu konuyu. Yani e, bize gelen bütün haberler, e, burada madde madde saydı bunları, ismimiz, işte e, her şeyin, maddenin, alemin alemdeki her şeyin ismi vesaire gibi bir sürü şey saydı burada. Önce daha geniş alırlar, bu haberi daha sonra Hazreti Peygamber'in e, bize, e, naklettiği haberler yani hadislere geçerler. Geçer. Maturidi. E, burada mütevatir e, habere geçiş yapıyor. Peygamberlerden bize ulaşan haberler yanılma ve yalan söyleme ihtimali bulunan kimselerin dilinden yani aracılığıyla bize ulaşır. Bu kimseler yanılabilir ve yalan söyleyebilir. Çünkü bunların doğruluğuna ve masumiyetine dair delil yoktur. Dolayısıyla böylesi haberlerin araştırılıp incelenmesi gerekir. Böylesi bir haberin yalan olmadığı kesin kes ortaya konulursa, kendisine böyle bir haber ulaşan kimsenin yapması gereken, masumiyetine açık bir deliğinin olduğu kimseden sadır olan sözü bizzat işiten kimselerin yapması gereken şeydir. Bu da mütevatirin yalan üzere birleşmesi imkansız sayıdaki kimsenin verdiği haberin niteliğidir. Nitekim mütevatiri oluşturan kimselerden her birinin günahsız olduğuna dair delil yoksa da onlardan gelen haber e, bu sınıra yani yalan üzere birleşmenin imkansız olduğu sınıra ulaştığında onların doğru olduğu ve yalandan korunmuş oldukları ortaya çıkar. Her ne kadar tek tek değerlendirildiklerinde haklarında aksi hüküm verilebilirse de iştihat yoluyla hüküm verilen şeyler hakkında da aynı durum geçerlidir. İştihatta e, bulunan kimseler Tek tek hata edebilir ve yanılabilir olsalar dahi kendi hak ve doğrusunu ortaya çıkarmak e, için onları bir görüş etrafında birleştiren Allah sayesinde birleşirler. Yani müçtehidin kararında Allah'ın yardımı vardır. E, şeklinde ifade ediyor. Zira her bir müştehidin eğilim ve arzusu farklı olduğu için dilediği e, konuda doğrusunu gösterme ve, yaratık, e, ve yaratıkları koruma gücünü elinde tutan aziz ve hamid olan Allah'ın lütuf ve inayeti olmaksızın görüşlerin o ortak düşünceye ulaşması mümkün değildir. Kuvvet ancak Allah'tan gelir. Vahid'in haberi bir haber çeşidi daha bir haber çeşidi daha vardır ve bilgiyi gerektirmede ve kendisinin e, rahmet peygamberinden gelen hak olduğunu e, şahitlik etmede bu dereceye ulaşmaz. Dolayısıyla ihtihad etmek ve ravilerin hallerini inceleyip araştırmak suretiyle bu haberle amel edilir veya edilmez. Apaçık olan hakkı, gereği ve cevazı iyi bilinen rivayetler içinde e, apaçık olandır. Sonra yanlış olma ihtimali olsa dahi ağır basan tarafla yani Almak ve terk etmek e, taraflarından biriyle amel edilir. Zira en üstün bilgi yöntemi olan duyum bilgisinde e, dahi duyuların zayıflığı, algılanacak şeyin uzaklığı e, veya inceliği sebebiyle ağır basan taraflı amel edilebilir. Bu türden bir haberi terk etme veya onunla amel etme kararı tam bir e, bilgiye dayanmaz ve kişi... Bu ikisinden hangisine e, meyl ederse meyl etsin bu kararında haberin hakkından e, gereğinden uzaklaşma söz konusudur. Dolayısıyla böylesi haberlerle ilgili olarak her iki yönde de içtihatla karar ver verilmesi gerekir. Kuvvet ancak Allah'tan gelir. Burada maturide aslında senet ve metin tenkidinden bahsediyor. Ee, önce araştırılması gerektiğini, daha sonra kabul veya red e, durumlarının değerlendirilebileceğini ifade ediyor. Düşünme, düşünme yani nazar ve istilal dediğimiz e, şey, düşünme yoluyla elde edilen bilginin gerekliliği şu sebeplere racidir. Sebepleri görelim. Bir- Duyu ve haber bilgisinde düşünme bilgisine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç duyulardan uzak alan ve çok küçük olan duygusal şeylerde ve doğru ve yanlış olma ihtimali olan haberlerde söz konusudur. İki, peygamberin mucizeleriyle sihirbazların ve başkalarının göz boyamaları ayırt edilirken de düşünme bilgisine ihtiyaç vardır. Hakeza insanın güçleri ve mucizeyi gerektiren kimsenin halleri üzerinde düşünmek suretiyle mucizeleri tanımaya çalışırken düşünme bilgisine gerek duyulur. Böylece hak kendini ışığı ve aydınlığı ile batıl da kendini karanlığı ile ortaya çıkarır. Şimdi şöyle bir durum var. E, peygamberin mucizesini e, bize makul ve kabul edilebilir kılan şey yine aslındaki, aslında oradaki düşünme faaliyeti diye ifade ediyor Maturidi. Yani e, önce düşünüyoruz bu bir mucize mi yoksa işte sihirbazın bir sihri mi e, diye ayırt etmeye çalışıyoruz. Bunu ayırt, etmeye, e, ayırt eden şey aslında aklın e, düşünme faaliyeti diyebiliriz. 3 Allah insanların ve cinlerin benzerine getirmekten aciz kaldığı Kur'an gibi kendi katından olduğu mucizevi delillerle sabit olmuş şeylerle düşünmeye işaret etmiş ve şöyle buyurarak düşünmeyi emretmiştir. Biz onlara dış dünyada ayetlerimizi göstereceğiz. Surenin sonuna kadar onlar devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında birçok delil vardır. Nefislerinizde de görmüyor musunuz? Allah bu ve daha başka ayetlerde düşünmeyi teşvik eder, ibret almayı zorunlu kılar, düşünmeyi emreder ve düşünmenin insanı doğru yolaştıracağını ve ona yol göstereceğini haber verir. Kuvvet ancak Allah'tan gelir dört düşünmeyi inkar eden kimsenin düşünmeyi reddetmek için düşünmeden başka kullanabileceği kullanabileceği bir yöntem yoktur. Dolayısıyla düşünmeyi inkar eden kimse bizzat düşünmeyi inkar etmekle düşünmenin gerekliliğini gösterir. Yani bir kişi düşünmeyi inkar ederken de aslında bu kararı verirken de düşünür. Ben düşünmeyi inkar edeyim mi etmeyeyim mi? Bunu kabul edeyim mi etmeyeyim mi? Şeklinde bir düşünce parlayıtı gerçekleştirir ve bunun sonucunda o Nur reddeder. Aslında böylelikle düşünmeyi düşünmeyi de ispat etmiş olur. 5 yaratıkları, yaratıklardaki hikmetin amaçlılığın bilinmesi gerekir. Zira onun gibisinin fiilinin amaçsız olması mümkün değildir. Alemde kendisini yaratana ve kendi kendine var olmasına, hadis veya kadim olmasına dair deliller vardır. Bütün bunları bilmenin tek yolu düşünmedir. 6. insan insanları yönetme ve bu zorluklara katlanma, onlar için aklen ve uygun olanı isteme, aklen iyi olan şeyleri seçme ve bunları aksinden kaçınma gibi özelliklere sahiptir. Bunları bilmenin yegane yolu da varlıklar üzerinde düşünmek suretiyle aklı kullanmaktan geçer. 7. Herkesin şüpheye düştüğünde başvuracağı yöntem şüphe edilen şeyler üzerinde düşünmek ve araştırma yapmaktır. Bu da düşünmenin hakikatlere delalet ettiğini ve ulaştırdığını gösterir. Renkle ilgili bir karışıklık olduğunda nasıl ki görme duyusuna, sesle ilgili bir karışıklık olduğunda ise nasıl ki işitme duyusuna ve diğer şeylerle ilgili diğer duyulara müracaat ediliyorsa, hakikatlerle ilgili hakikatlerle ilgili bir karışıklık olduğunda ve şüphe oluştuğunda düşünceye müracaat edilir. Kuvvet ancak Allah'tan gelir. 8 Hangi şeylerin iyi, hangilerinin kötü, hangi davranışların çirkin, hangisinin güzel olduğuna dair nihai bilgi onları duyu, onları duyuların algılanması ve onlara dair haberlerin gelişinden sonradır. Onlardan yani nesnelere ve davranışlara dair iyilik ve kötülük, güzellik ve çirkinlik cümlesinden her bir yön akılla belirlenecek bir ve bir takım cihetler ortaya çıkarılacaksa bunlar yegane bunlar tek yegane yolu e, bunun yegane yolu onlar üzerinde düşünmektir. Aynı durum faydalı ve zararlı fiiller için de geçerlidir. Dokuz, insan hem tabiat yani duyu ve arzu hem de akıl temelinde yaratılmıştır. E, aklın güzel bulduğu şey tabiatın arzuladığı şeyden farklıdır. Çirkin bulduğu şey de tabiatın nefret ettiği şeyden farklıdır. Yani akıl ve tabiat arasında bazen kar, e, karşılıklık, bazen uyum olur. Dolayısıyla insanın Saydığımız iyi, kötü, güzel, çirkin gibi kategorilerden hangisine dahil olduğunu bilmesi için her şey üzerinde düşünmesi gerekir. Kuvvet ancak Allah'tan gelir. Ee, normalde bu sayfada, evet. Ee, burada bitirmiş oluyoruz. Daha sonra ilahiyat meselelerine geçiyor birinci bölümde ve bu kısmın kaydı e, var sanıyorum. Ee, bu şekilde bitirmiş olalım. Bazen takıldım. Ee, dinleyenler kusuruma bakmasın İyi ifade edelim ve. E